Diz çöken polisler, diz çöken askerler, neden diz çöküyorlar, Wiener-Tolk olayı nedir? Amerika'da George Floyd olayından sonra I can't breathe, yani nefes alamıyorum sloganları ile çoğunlukla siyahiler olmak üzere halk sokaklara döküldü. Görüntüleri anlatmaya gerek yok, medyadan takip ediyorsunuz zaten. Benim bu videoda anlatmak istediğim Winner Talk veya Winning Talk denen olay yani Türkçesi, karşınızdaki kızgın, öfkeli kalabalığı yatıştırmak, olası olayların önüne geçmek için yapılan bir konuşma tekniği. Amerika'daki bu olaylar sırasında diz çöken polisleri ve askerleri görmüşsünüzdür videolarda. Hatta bu taktiğin Amerikan ordusu tarafından 2. Körfez Savaşı sırasında Felluce'de başarıyla uyguladığı da anlatılmaktadır. Felluce'de her askerin diz çöküp silahlı ve öfkeli kalabalıktaki bir kişiyle göz teması kurduğu, gülümsediği, olası bir çatışmayı engellediği bir olayın olduğu da söylenmektedir. Birazdan izleyeceğiniz video bu taktiğin uygulanmasına çok güzel bir örnek oluşturuyor. Burada bu winner talk eğitimini almış bir asker özellikle your loss yani sizin kaybınız diyor. Ben de sizden biriyim iknasına çalışmaktan ziyade tepkinize saygı duyuyorum fikrini ön plana çıkarıyor. Dinleyenlerden yüksekte olduğu için diz çökerek onlarla aynı seviyeye geliyor. Bu asker, vücut diliyle ve konuşma şekliyle de bu topluluğu ikna ediyor. Tabii ki bu taktikler Amerikan yönetiminin şimdilik gösterilcilere uyguladığı yumuşak tavırlar. Eğer bu olayların önüne geçemezlerse, çok daha sertleşebileceklerini tahmin etmek zor değil. Şimdi ilginç bulduğum bu videoyu sizlerle paylaşmak istiyorum. I'm sorry for your loss. As a citizen of Minnesota, I'm sorry for the loss of George Floyd. All right, my heart hurts as a human being. Last night, when I talked to the group out here who peacefully assembled, they peacefully assembled here to have their voice heard, and what we're asking tonight is for the same thing. One of the thing that one of the one of the things that the crowd asked for last night was to have the officers and the army removed. Right, so we're off. So for the men and women and children that came out last night to have their voices heard we heard it we heard it and we're going to stay back behind invisible so that you can't see us is that okay yeah thank you yeah, thank you, yeah, thank you. Yeah, first amendment yeah man you get a hug you bet man hey Arkadaşım, videomum sonuna geldi. Videoyu beğendinse beğen tuşuna basmayı unutma lütfen. Kanalıma abone olarak daha çabuk yeni videolardan haberdar olabilirsin. Kalın sağlıcakla.